Çocuk ergen koçu, çocukluk ve ergenlik döneminde e, sosyal çevrede iletişim, uyum, adaptasyon gibi konularda kendisine müracaat edilen koçluk alanında, eğitim alanında kendisini geliştirmiş çocuk ve ergenlerin kariyerlerinde de kendilerine eşlik eden profesyonel koça çocuk ergen koçu denir.